Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları ekim ayından beridir. Sizin için oldukça kritik bir süreç başladı. Biliyorsunuz 25 Ekim tarihinde burcunuzun 2 derecesinde bir güneş tutulması yaşandı. Ve bu tutulmayla beraber yeniden tutulmalar döngüsünü başlattık. Ve bu ayda boğa burcunda çok daha etkili, biraz daha sert bir tutulma yaşayacağız. Zaten ay düğümleri burcunuza geçtikten sonra bu etkileri oldukça yoğun bir şekilde deneyimlediniz. Sizler de bu sürecin en çok etkilenen sabit gruplarından birisiniz. Şimdi ise artık bu döngü yavaş yavaş tamamlanmaya başlayacak gibi gözüküyor. 30 Ekim tarihinde de İkizler Burcu'nda biliyorsunuz Mars retro harekete başladı. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendirdim ama özellikle 8. evinizde yaşanan bu retro süreci önümüzdeki aylardan Biraz daha ruhunuzun derinliklerine inmeniz gerekti, gereken bir süreci işaret ediyor. Yani geçmişteki yaşananlar, kendinizden sakladıklarınız, bunalımlarınız, stresleriniz, içinize attıklarınız, mali tablonuz, ödemeleriniz, borçlarınız, eşin mali durumu veya aileden kalan toplu para giriş çıkışları ile alakalı gündemlerde biraz durup düşünüp sorgulama yapmak gerekiyor. Yani... Kendinize karşı ne kadar dürüst olduğunuzu, insanların ne kadar yanında olduğunuzu veya insanların sizin yanınızda ne kadar olduğu gibi kavramlar üzerine e, durup düşüneceğiniz bir süreç başladı esasında. E, tabi burada Mars retro iken yeni borçlara girmemek de önemli olacaktır. Özellikle mali anlamda riskli adımlardan uzak durmanız gereken bir süreç. Kasım ayı da bu aylardan birisi. Kasım ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Yine alma verme dengesini sağlamak adına videoyu beğenebilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilir. Yine aşağıda yeni gelen teşekkürler butonundan destek olmak isteyen arkadaşlar desteklerini sağlayabilirler dedikten sonra hemen Kasım ayı yorumlarına geçmek istiyorum. Evet akrep tutulmasıyla başlıyoruz. 8 Kasım'da boğa tutulmasıyla hemen hiç nefes almadan devam ediyoruz arkadaşlar. 8 Kasım tarihinde boğa burcunun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşanacak. Şimdi bu tutulmanın öncesinde ve sonrasında etkili gökyüzü görünümleri var. 6 Kasım tarihinde Venüs Uranüs karşıtlığı var. 7 Kasım tarihinde Venüs Satürn karesi var. Akabinde tutulmayı yaşıyoruz. Akabinde 9 Kasım tarihinde Merkür-Uranüs karşıtlığı ve Güneş-Uranüs karşıtlığı ve son olarak Merkür-Satürn ka karesi var. Şimdi bunları neden saydım? Bunların hepsi bu tutulmayla e, etkileşimde olan gökyüzü gündemleri ve gördüğünüz gibi karşıtlar, kareler özellikle akrep temasının, Venüs'ün, Güneş'in, Merkür'ün akrepte olduğu yine Satürn-Uranüs karesinin bu tutulmayı da kıstırdığı bir etkileşim. Sizin haritanızın 7. evinde etkili olacak ama 1. evinizde venüsü, güneşi ve merkürü misafir ediyorsunuz. E bir taraftan da kova burcundaki satürn özellikle aile hayatınızla alakalı sorumluluklarınızı daha da artırıyor. Burada özellikle ekili ilişkiler, evlilikler, eş, eşle alakalı durumlar, varsa ortaklıklar, ailevi meselelerde Aniden bir e, mevzu patlak verebilir. Çünkü Uranüs'te 7. evde olduğu için partnerin veya ortağın aniden karşınıza çıkaracağı bir e, durum söz konusu olabilir. Ve e, bu durumda sizin biraz daha ılımlı, biraz daha e, naif, biraz daha durumu e, toparlar e, vaziyette olmanız gerekiyor. Çünkü Venüs'ün Merkür'ü birinci evinizde misafir ediyorsunuz. Belki de evliliğinizle alakalı bir dönüm noktası birçoğunuz için tabi bu. E, duygusal bir kopuş olabileceği gibi e, evlilik hayatınızda yaşanabilen ani bir değişim de olabilir. Yani eşinizin hayatında yaşanan ani bir değişim belki bir çoğunuz için bir taşınma gündemini tetikleyebilir. Yani bu tarz etkileşimler var esasında. Belki eşinizin bir iş teklifi nedeniyle aniden gelen bir iş teklifi nedeniyle sizin düzeniniz değişecek olabilir. Aileyle alakalı önemli bir gündem olabilir. Yine e, burada e, aniden gelişen bir kopuş, bir özgürleşme ihtiyacı söz konusu olabilir. Yani aslında işi biraz zorlaştıran kısım Uranüs etkisi. Yani aniden gelişmesi, biraz şok etmesi ve çok da hazırlıklı olmadığımız bir alan oluşu. Ama geçtiğimiz bir sene boyunca aslında bizler bu temaları yavaş yavaş deneyimlemeye de başladık. Çok daha uzak değiliz diye düşünüyorum. Ee, bu tutulma enerjileri biraz bu bakımdan sert olacak, 10 Kasım tarihine kadar e, biraz zorlanabiliriz, değişimlere direnç gösterebiliriz, sıkılabiliriz, bunalabiliriz, bu tarz etkileşimler söz konusu olabilir. Ancak 10 Kasım sonrası bu durumları telafi edecek yerleşimler var, 10 Kasımda Venüs Neptün üçgeni, akabinde 12 Kasımda Merkür Neptün üçgeni, yine akrep balık hattında meydana geliyor. Devamında Venüs pürüt arasındaki destekleyici görünüm. Merkür pürüt arasında yine oldukça destekleyici bir görünüm var. 15 Kasım tarihinde Güneş Neptün üçgeni ve Venüs Jüpiter üçgeni ve son olarak 16 Kasım'da Merkür Jüpiter üçgeni var. Burada 10 Kasım'dan 16 Kasım'a kadar devam eden süreçte çok şanslı etkileşimler var. Bilhassa burcunuzda yaşanacak bu etkileşimleri şu şekilde değerlendirebiliriz. 5. ev, 1. ev. Aynı zamanda üçüncü ev hattında bir çoğunuz için çok heyecan verici gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Hatta bu gerçekten bir şans. Yani karşıma öyle bir şans çıktı ki öyle bir teklif geldi ki öyle bir fırsatla karşılaştım ki diyebileceğiniz bir şans olabilir. Sevgili akrep burçları. Bu bir aşk teklifi olabilir. Bir çocuk haberi olabilir. Ee, ne bileyim bir proje olabilir. Bir projeniz kabul edilebilir. Ee, aynı zamanda çocuklarınızla alakalı çok pozitif bir gelişim olabilir bakıldığı zaman. Esasında tutulmada yaşanan hatta oluşan gerginliği biraz azaltacak bir hafta. Yani hemen akabinde o kadar güzel e, yerleşimler var ki e, tamam onu unutmaya başlıyorsunuz. Yani o tutulmanın gerginliğini artık unutmaya başlıyorsunuz. Burada gerçekten 5. ev şans evidir. Jüpiter burada özellikle arkadaşlar bahar aylarında kaçırdığınız bir şans ve fırsat varsa bunu tekrar karşınıza çıkabilir çıkarabilir biliyorsunuz Nisan ayında jüpiter Neptün kavuşumu yaşandı ee, burada büyük bir e, şans ilahi bir fırsat sürecini geride bıraktık işte o dönemlere tekrar bir geri dönüp bakın derim ee, gerçekten Jüpiter e, retro bitimi ile alakalı çekmiş olduğum videoyu da dinleyin çünkü orada daha detaylı bir şekilde aktardım gerçekten güzel bir şans güzel bir fırsat sizi heyecanlandıracak gelişmeler yaşayacaksınız ve kendinizi müthiş hissedeceksiniz bunu söyleyebilirim yani artık özgüveniniz değeriniz yerine gelmeye başlayacak sevgili akrepler 16 Kasım'da Venüs yay burcuna geçiyor ve 17 Kasım'da Merkür'de yay burcuna geçiyor artık yavaş yavaş parasal konular gündeme gelmeye başlıyor yani belki mali anlamda da iyi bir noktaya gelmeye başlayacaksınız belki birçoğunuz bir iş teklifi aldı bu süreçte veya bir yatırım yaptı, oldukça spekülatif bir yatırım ve büyük paralar kazandı belki bilemiyorum ama burada risk aldığınız alanlardan da şans elde etme imkanınız var. Tabii ki kişisel doğum haritalarınız el verdiği müddetçe yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet, 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise... Yine çok önemli bir görünüm var. mars Neptün karesi. Aslında biz geçtiğimiz süreçte, geçtiğimiz aylarda zaten bu etki altındayız arkadaşlar. Ama biliyorsunuz Mars retro harekete başladı ve bu sefer retro Mars ve Neptün arasında bir kare görünüm var. 8. evinizde ve 5. evinizde. işte bu şanslı etkileşimden sonra hani ben daha çok kazanayım, daha çok para yatırayım, şansım yaver gidiyor artık, talihim döndü diyerek. Daha riskli alanlara girmeyin arkadaşlar. Bakın 19 Kasım sonrası enerjiler çok yoğun bir şekilde kendini gösteriyor. Şunu anlamaya çalışın. Eğer güzel bir hak etiş yaşadıysanız gerçekten bunu hak ettiğiniz için aldınız bu ödülleri. Ve orada durmanız gerekiyor. Çünkü bundan sonrası artık hayal dünyası kendini gerçeklere kapatmak veya dolandırılmaya suistimale açık olmak gibi etkiler yaratabilir. Bu süreçte... Çok böyle sahte aşklar karşınıza çıkabilir, sahte yatırım imkanları karşınıza çıkabilir. Lütfen onu o 5 günlük döngüye sıkıştırın ve Mars Neptün karesinde aktif olduğunu da unutmayın. Yani daha hırsla, daha büyük paralar kazanma hırsıyla, daha büyük bir aşk yaşamak vaadiyle kendinizi kandırmamaya çalışın. Burada Mars Neptün karesinde şunu anlamalıyız. Yani atacağım adımlar ne kadar gerçekle örtüşüyor, ne kadar hayal dünyasında yaşıyorum, ne kadar realistim. Yani bunları doğru bir şekilde analiz edebilmeniz gerekiyor. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor ve 24 Kasım'da Yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay özellikle yeni kaynaklar elde etmek, yine mali kazançlarınızla alakalı gelişebilecek yeni adımlar, yeni kararlar sürecini tetikleyecek gibi gözüküyor. 24 Kasım tarihinde aynı zamanda Jüpiter retrosu bitiyor. Biliyorsunuz. Jüpiter Mayıs ayında koç burcuna geçti ve akabinde retro harekete başladı ve şimdi 28 derece balık burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine geçecek. Aslında bu konuya dair bir video paylaştım. Özellikle bahar aylarına vurgu yapan bir sürecin içerisinde olduğumuzu ifade ettim. Sizin haritanızda da bahar aylarında kaçırdığınız bir şans, fırsat, teklif veya sizi heyecanlandıran bir gelişme oldu ise Bununla alakalı ikinci bir şans potansiyeli yeniden çalışabilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 28 Kasım tarihinde Mars Satürn üçgeni var. Burada özellikle 4. ev ve 8. ev kontağına baktığımız zaman aileden kalan miraslar, destekler, eşin mali durumu, belki birçok akrep burcu için ev alma, taşınma, Veyahut ruhsal anlamda iyileşmek ve şifalanmak için atılacak adımlar, farkındalıklar oldukça önemli olacağı benziyor. Akabinde 30 Kasım tarihinde de Merkür ve Satürn arasında destekleyici bir görünüm var. Yine burada mali konularda bir pozitif gelişme var. Belki birçoğunuz... Yatırım yapmak istiyor, ev almak istiyor veya ailesinden destek görmek istiyor. Belki de artık kendini güvende, huzurda ve emniyette hissetmek adına mali kaynaklarından emin olmak istiyor. İşte bunlar için uzun bir sürecin içerisinde ol olacağını e, fark ederek akrep burçları aslında sağlam bir zemin yaratabilecekler ay sonu itibariyle gibi gözüküyor. Özellikle yay yeni ile başlayan süreçte. Evet, Kasım ayı gündemi bu şekildeydi. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastölyoci hesabı veya opikusastölyoci.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.